Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sevgili ve saygıyla sizleri selamlıyorum. Bugün sizlere pazar günü için Marie Curie'den bir öykü hazırladım. Onu sunmak istiyorum. Tabii Marie Curie denince bizim aklımıza okul kitaplarından Madame Curie gelir. Madame Curie, iki Nobel kazanan tek bilim insanıdır. Hem fizik hem kimya alanında. Dolayısıyla bilim tarihi açısından şüphesiz büyük bir öneme sahiptir. Ama biz Marie Curie'nin Başka bir öyküsünü gözden geçireceğiz. Bakın bu tablo 1667 yılında Fransa Bilimler Akademisi'nin üyelerinin krala takdim edilişini gösteriyor. 1667 yılında Fransa'da bulunmuş bir bilimler akademisi ve Fransa'daki bütün bilim dünyasını kontrol eden, ona yön veren bir akademi. Peki ama ne olacaktı acaba Marie Curie ile bu Fransa Bilimler Akademisi'nin yolu kesişecek. Önce küçük birkaç notla olaya giriş yapalım. Marie Curie, Polonya asılı ve bilim insanı. Ve Polonya denilince tabii ki aklınıza pek çok şey gelebilir. Bizde kötü şeyler de gelebilir. Ama temel olarak Polonya denilince Katoliklik ve milliyetçilik gelir. Papa Jean hatırlarsınız. O da ciddi bir Katolik. Papa ve aynı zamanda Polonya milliyetçisiydi. Ve nitekim Marie Curie de Polonya'dan Fransa'ya gelince Paris'teki Katolik Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Böylelikle aradaki bağlantı da daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Marie Curie'nin eşi de Pierre Curie. Aynı alanda çalışıyorlar. Fakat Marie Curie'nin çalışmaları o kadar öne çıkıyor ki kocası kendi işlerini bırakıp onun çalışmalarını destek oluyor. Ve radyasyon konusunda... Araştırmalar yapıyorlar ve bu araştırmaların sonucunda da kocasıyla beraber Marie Curie ve bir üçüncü bilim insanı ile beraber Nobel Kimya Ödülü'nü kazanıyor. Ve tabii ki kariyeri giderek ilerliyor. Ve 1910 yılında Fransa'da bulunduğu için Fransa Bilimler Akademisi üyelik için bir seçim yapılıyor. Fakat maalesef Fransa Bilimler Akademisi bir Erkekler Kulübü gibi. Hatta üyeleri çok rahat bir şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki bu kapıdan içeri bir kadın giremez. O derecede ciddi bir şekilde cinsiyet ayrımlı olduğu bir dönem. Ve bu dönem oldukça uzun sürecek, göreceksiniz. Ve maalesef Marie Curie seçimi kaybediyor. Yerine bir erkek üye olarak Fransa Akademisi'ne atınıyor. Tabii o dönemde eşini kaybetmiş olan Marie Curie'nin Paul Lavain ile ilgili bir aşk dedikodusu olduğunu da söylememiz gerekir. Hatta bu aşk dedikodusu o kadar ciddi olmuştur ki Paul Levin bu haberi yapan gazeteci Duolley'e ya davet etmiş. Fakat Duolley maalesef gazeteci silahını çekmediği için iş biraz komik bir şekilde sonuçlanmış. Hemen arkasından Marie Curie Biraz depresyona giriyor fakat çalışmalarına devam ediyor ve sonuçta iki tane element daha buluyor ve bunlardan bir tanesine polonyum adını veriyor memleket hasreti için diğerine de radyum ve 1911 yılında ikinci Nobel ödülünü kazanıyor. Bu sefer fizik alanında ve artık marikülü tamamıyla kendini radyasyon ve radyasyonun kullanımı alanındaki çalışmalara adamış durumda. Kendisini akademi reddediyor fakat bütün dünya kabul ediyor. Hatta hemen arkasından gelen Birinci Dünya Savaşı'nda mobil röntgen cihazı üniteleri kuruyor. ve Hatta bunlara küçük küriyler adı veriliyor ve savaşta askerlere yardımcı oluyor. Hatta Nobel ödülünü paraya çevirip kullanmak istiyor. Fransız hükümeti izin vermiyor. Onun yerine savaş tahvillerinden satın alıyor. Ve bir iki defa dünya turuna çıkıyor. Bir tanesinde Amerika'da Amerikan Başkanı Harding tarafından kabul ediliyor. Harding'in kendisine verdiği 50 bin dolarlık bağışı da Polonya'da bir radyum istitüsüne bağışlıyor. Orada çalışmaların yapılmasına katkıda bulunuyor. Dünyada bu kadar tanındığı için Fransızlar bekledik kalmak istemiyorlar. Kendisine lejon döner odülü teklif ediyorlar fakat Marie Curie bunu kabul etmiyor. Tabi radyasyon hastalık tedavisinde kullanılıyor ama zararlılığı da ortaya çıkmış durumda. Ben nitekim Marie Curie de 1934 yılında radyasyona bağlı bir hastalık yüzünden hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sadece 5 yıl sonra 1939 yılında Margaret Perrey yeni bir element buldu. Bu elementi ilk önce başta X87 adına veriyor. Fakat akademi gene Sahneye çıkıyor. Kendisini savunmasını istiyorlar. Diyorlar ki bu elementi başka birisi buldu. 1946'da savunmalarını tamamlıyor Margaret Pley ve bu yeni elemente de Francium adını veriyor. Francium adını veriyor ve aradan bakın ne kadar süre geçtikten sonra tam 21 yıl geçtikten sonra 1967 yılında Fransa Bilimler Akademisinin ilk kadın üyesi olarak kabul ediliyor. Peki Margaret Pley ile Mary Curie arasında ne ilişki var? Şöyle bir ilişki var. Margaret Bray, Mary Curie'nin 1929 34 yani son 5 yılında kişisel asistanlığını yapmış ve kendisinin hocası olan bir kişi. Gördüğünüz üzere kadınlar dünyasında, erkekler dünyasının arasındaki kesişimde kadınların geçmişten günümüze kadar nasıl geride kaldıklarını ve kadın olmanın bedelini ödediklerini görüyoruz. Ama Mary Curie ile Günümüze kadar çok sayıda kadın ve gün, çok müminiyet verici bir şekilde Türk kadınları da bilim alanında faaliyet gösteriyor. Rosamund Pike'ın 2019 yapımı Radioaktif diye bir filmi var. Onu da bulursanız öneririm. Efendim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.